Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. bugün sizlere e, Steam PUBG ile ilgili işte 11 aydır yaşamış olduğum ufak tefek tecrübelerimi anlatacağım oyunda 1250 saatim falan var işte daha yeniyim yani yeni gibi bir şeyim arkadaşlar Öncelikle hemen hızlıca şu masaüstü e, standart herkesin bildiği genel olan bir ayarları göstereceğim Öncelikle ben hemen kendi masumda şöyle söyleyeyim masum arkadaşlar Logitech G203 klavyemde c213 Mouseum ve klavyemden memnunum Tabii tabi ama mouse'u değiştireceğim ama klavye kalacak ondan memnunum Öncelikle arkadaşlar e, oyun içi has, e, mouse dpi mi göstereyim size ben oyun içi 700 dpi kullanıyorum arkadaşlar yani 700 dpi benim için ideal bir dpi hassasiyet olduğu için o şekilde kullanmaya karar verdim ve böyle kullanıyorum 700 dpi Sonra arkadaşlar klavyemize bakalım. Klavyede her şey var arkadaşlar işte atamalar olsun işte makrolar olsun atamalar işte falan bir sürü şeyler var ama ben tabii hiçbirini kullanmıyorum yani şunların çoğunu kullanmıyorum ama mouse ile ilgili çoğu atadığım şeyler var. iki tane de tuşu var yanında. Neyse arkadaşlar bunda geçelim. Bu tamam. İkinci olan şey ise arkadaşlar Nvidia ayarları. Bunu Nvidia ekran kartı olan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, zaten bunları bildiğimiz standart ayarlar zaten oyunda biraz da olsa FPS'in FPS'inizi yükseltmek istesine yardımcı olacak bu ayar arkadaşlar Nvidia kısmına giriyorsunuz e, denetim asadına giriyorsunuz burada benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver bunu seçiyorsunuz arkadaşlar performansı çekip uygula diyorsunuz bunu uyguladıktan sonra arkadaşlar ikinci kısım 3D ayarlarını yönetilmesi sonra buraya geliyorsunuz burada iki ayarımız var ben farklı değer yapmadım zaten genelde şu bağlantı optimizasyonu açık yapanlar da var ben otomatik yaptım Ondan sonra arkadaşlar e, burada dokuz yüzme kaliteyi yüksek performansa çekiyorum buradan oyuncu FPS'nizi etkileyecektir ve ikinci olan bir şeyse arkadaşlar güç yönetim modu maksimum performansı tercih et bunu seçiyorsunuz arkadaşlar buradan tekrar aynı şekilde uygula diyorsunuz sonra burada e, size gösterebileceğim ben şöyle söyleyeyim, çözünürlük değiştirme konusunda ben oyun içeriğinde tabii ki oyun içinde, ben 1920-1080 kullanıyorum. Yani benim tercihim değil. Ben çünkü 1920-1080 oynuyorum ve daha net, daha canlı her şeyi daha iyi görüyorum. Ondan sonra arkadaşlar, onu da yine bir göstereyim. Yani belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Buradan özelleştir diyorsunuz, özel çözünürlük oluştur ve buradan 1920 yazan yer arkadaşlar 1728'e yazıyorsunuz arkadaşlar. Karşısı da 1080 zaten. Şurası ve şurası 1728'de 1080 olacak. Test diyorsunuz arkadaşlar. Ekranınız kalacak Korkmayın. Sonra evet diyorsunuz. Ondan sonra <gülüyor> buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Zaten hemen şuraya üste gelecektir buraya. Oyunda 1728'de 1080 olsun diye buradan seçen arkadaşlar var bazı. Bunu buradan bu şekilde yaparsanız sadece monitörünüz olur. Oyunuz olmaz onu söyleyeyim ee, ya da oyunlu olur mu tam bilmiyorum o kısmını ama monitörünüz 1728'e 1080 olur mesela onu 1728 1080 seçtiğerse eğer seçseydim ben burası 60 herz olacaktı burada benim o zaman yani herzinize düşer neyse arkadaşlar burası bu şekilde ve diğer olay arkadaşlar masaüstü renk ayarları burada dijital bir ben 74 kullanıyorum bu benim kendi hani bakış açım işte gözüm nasıl rahat görüyor ona göre ayar, yani kendi ayarı bu benim bu herkese göre bu değişiyor bunu 85 yapan var 100 yapan var 90 yapan ya yani bunda kademe kademe kendini deneyeceksiniz oyuna gireceksiniz işte bakacaksın deneyeceksiniz arkadaşlar sürekli Çünkü ben bunu 85 yaptım da oyun bana çok kırmızı geliyor yani öyle söyleyeyim ama buranın genel standart ayarı 50'dir arkadaşlar. 50'de gelir bu otomatik yani 50'de. Siz bunu bu şekilde yapabilirsiniz ama tercihim 65'ten başlayın. Sonra arkadaşlar burada yapacak başka bir şeyimiz kalmadı zaten. Şimdi oyun içine geçelim. Oradaki ayarlarımıza da bakalım. Ondan sonra veda edelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi en ayarlarından sonra oyun içi ayarlarımızdayız. Ee, hızlıca ayarlarımı göstereceğim hepsini birebir yapabilirsiniz memnun kalacağını düşünüyorum Eğer memnun kalmazsanız tekrar eski ayarlarına geri çekebilirsiniz ee, oyun video sonuna doğru da bir iki üç sıfı yatacağız sonra videomuzu bitireceğiz hemen geçelim şuradan ilk önce grafik ayarlarına grafik ayarlarım böyle seslerde zaten çok bir şey yok bu hassasiyet ayarları arkadaşlar Bunlar benim hassasiyet ayarlarım ee, biraz düşük kullanıyorum ama ben böyle alıştığım için bozmak da istemiyorum Siz de bu şekilde yapabilirsiniz sonra eğer yavaş gelirse yükseltebilirsiniz yavaş yavaş bunları da göstereyim Tuş ayarları, tuş ayarlarında e, çok bir şey yok zaten hani hep tamamen otomatik zaten hemen hemen ben sadece mesela mouse'um'un e, yan tuşuna mesela otomatik koşma hızlanma diyor normalde şuna basıp gitmem gerekirken ben mouse'um'un e, yan tuşuna bastığımda gidiyor bir daha bastığında duruyor yani bu şekilde ayarladım genelde bu şey için daha iyi oluyor mesela bir şey oluyor anlık hemen basıp kendisi gidiyor zaten pardon ee, ondan sonra arkadaşlar ikinci olan şey aynı şekilde bunu kite de yaptım arkadaşlar ee, ilk yardım kitiye de aynı şekilde bunu kullandım aynı şekilde yapabilirsiniz bir de e, drive atarken araçtan çıkıp birini vurmak istiyorsanız aynı şekilde ilk yardım kitiyle ilgili aynı şekilde de bunu o şekilde yapabilirsiniz burada zaten göstereceğim başka bir şey yok zaten standart oyunun kendi verdiği ayarlar farklı bir şey yok zaten Arkadaşlar bu oyna da, oynayışta oyna da işte arkadaşlar aynısını yapın ayarları birebir yaparsanız arkadaşlar ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Eğer uymazsa size aynı şekilde devam edebilirsiniz. Kendi ayarlamanıza dönebilirsiniz. Ya yani o şekilde. Şimdi belirli bir e, sprey atalım arkadaşlar. Bak. Şöyle yapalım. Şu çizgiye gelelim. Heh, şu çizgiden lazerle bir sprey atalım. Bak, belirli lazer spreyimiz böyle bir holospu yatalım tekrar o da biraz kaçıyor gibi o da At gece 3 ya ondan olabilir <gülüyor> yoruldum Ben de işten geldim holo böyle böyle ee, 3x atalım 3x de şöyle yapalım kırmızı noktaya geçelim yolun karşısına şöyle 3 böyle arkadaşlar Hemen şöyle yapalım 4x atalım 4x böyle arkadaşlar 6x atacağım 6'yı 3'e çekiyorum ve spreyi nereye atalım şurada adam olduğunu düşünelim 6'yı 3'e çektiğimizde bu şekilde arkadaşlar Belirli olayımız bu şimdi sıra M4'ler arkadaşlar Hatta M4'ü şöyle deneyelim. Arkadaşlar M4'le şey 스프레이. Nasıl de bu? gayet Böyle arkadaşlar. Gayet iyi. Ben memnunum. 2x'imiz. X spray'de böyle arkadaşlar. M4,3x sprey'e geçelim. Hemen şu işarete şuraya atalım. M4, küçük spreyimiz var arkadaşlar. M4, 4x spreyimize geçiyoruz. Plan daha uzaklaşalım şöyle. 4x biraz bozuluyor ama e, yine stabil gibi yani hemen hemen. M4 6x 3'e çekiyoruz arkadaşlar. Şuraya işaretleyelim. Bu da bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Benim e, göstereceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyun içi ayarları birebir yaparsanız ben memnun olacağını düşünüyorum. Memnun kalmazsanız tabii ki değiştirebilirsiniz. Kendi ayarlarına geri dönebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa bana e, yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz bir şey olursa ben cevap vereceğim. Sıkıntı olmaz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın.